Hayatının senaryosunu baştan yaz diye bir konsept oluşturdum ben. Bir Bravo. metafor. Eh, nedir Burası, bu? Biraz açar mısın? Evet, hayatının senaryosunu baştan yaz. Burası ulu yüce yaratıcı ya da en yüksek senaristin oluşturduğu bir senaryo. Evet. Bir dekor. Çok e, sonsuz bir dekor. Ve buraya seni diyor, gönderiyorum diyor. Hayatının senaryosunu ama sen yazacaksın Buraya figüran geldiysen figüran kalam, kalmak zorunda değilsin. Seçimlerinle, kararlarınla bunu sen yöneltebilirsin, yönlendirebilirsin. Zaten bu konuda e, tabii ki siz e, evrensel değerler ve evrensel e, tüm din, dil, ırklara göre bu platformu e, ku, e, var olan, bize verilen bu platformun Nasıl değerlendirileceğiyle ilgili işte navigatörlük, rehberlik ve mentorluk yapıyorsunuz. Ben bizim İslam dinimize uygun bir e, yüreklendirici, motive edici bir e, ayet hadislerde de bu geçiyor. Bir insanın, biz insanın kaderini, onun gayretine, çabasına bağlı kılıyor. Bağlı kılıyor. E daha, mi? daha yüce yaratıcı bizim için, bize bizim özelimizde, bizim ülkemizde özelinde daha ne yapsın? Yani evet. ne, ne yapsın değil mi? Diğer türlü bizim irademizi alsa e, bir e, e, işin esprisi kaçacak. Anlatabildim mi? O en iyisini bildiği için bizim gayretimize bağlı olarak o bize verilen dediğiniz senaryo ve dekorda siz de aynı zamanda bu arada dizilerde oyunculuk oh, evet. yapmış biri olarak evet. Evet. benzetiminiz de güzel. Peki bu dekorda veya senaryoda kişi... Ee, sizin e, verdiğiniz programlama teknikleriyle ve bilişsel çarpıtmadan sıyrılıp kişi kendini nasıl gerçekleştirebilir? Ee, benim şimdi e, zihin oyunları ya da zihin tuzakları dediğim, öğrenilmiş çaresizlikler ya da işte bilin kafamıza çakılmış yanlış inanç kalıpları sonucunda bir filmin oynaması gibi zihinden yayılan ve bizi yanıltan 30 kadar proses belirledim. Neler bunlar? En başlıca var. Bir örneğini var. verebilirim. Tamam. Hatta birkaç örnek verebilirim. Başka programlarda verdim. Tamam. Örneğin, hala birilerini suçlama ya da kendinizi suçlama eğilimindeyseniz, yani sorumluluğu üstlenmeden hep Ekrem yüzünden, Ahmet yüzünden, Mehmet yüzünden gibi dışsallaştırdığınız bir programa bağlıysanız sistemi çökertiyorsunuz. O sorumluluğu üstüne almamak, eh ben hep başka bir günah keçisi bulayım ya da bir başka şey. Biz doğduğumuz günden itibaren dünyaya çırılçıplak geldik. Ekremle benim aramda hiç fark yok. Tabii. Donanım olarak aynıyız. İç organlarınız olarak aynı. Yani iki tane akciğeriniz var, bir kalbiniz var, yeterince uzun bağırsaklarınız var. Yani donanım olarak aynıyız değil mi? Ama burada oluşturduğumuz yazılım programında küçük farklılıklar var. Ve siz sürekli yakınan, şikayet eden, sızlanan bir varlık olarak doğduğunuz zaman yine bir zihin tuzağına düşmüş oluyorsunuz. Tamam. Sızlanma da, durumundan şikayet etme de, bunu sizin e, dilinizle ifade edeceğim. Her şeyin Allah'tan geldiğini kabul ediyoruz değil mi? Bir süre sonra bu zihin oyununu ıskaladığımız için... Zannediyoruz ki yüce yaratan Ekrem'e torpil geçti, Ahmed'i yerden yere vurdu. Bu sefer isyana kalkıyor insanlar. İsyan en büyük hata. İşte bu tür e, benzer şeyler de var. İsyan yerine ne yapabilir bir insan? E, durup kendini dışarı alıp burada neler oluyor? Hmm. Ben bir takım davranışlar sergiliyorum. Bunun sonucunda iyi bir sonuca varmıyorum. Ben zaten insanları nötr kılma ile ilgili bir programa başlattım. Öncelikle yüzleş dönüştür olayı dışarıdan aldığın geri bildirimlerle kendi üzerinden al ve sorumluluğunu üstlen. Yani bir sana bir davranışla bulunuyorsa bu sana seni gösteriyor aslında. Onu bul kişilere ve durumlara önce nötr kal. Yani gözlemci sıfatıyla kalabilirsen yeni hayatına karar verebiliyorsun. Yoksa öğrenilmiş çaresizlikleri devam ettiriyor. Yeni hayatını karar verirse bir kişinin başına ne?